sonuna kadar destekçisiyiz her türlü de yanındayız çok kalabalıktı ee, çok coşkulu ve güzel geçti ee, bu ülkeyi yönetecek onlar bizleriz gençliğin ruhunu hissettiriyor ve gerçekten geleceğimize bir umut olduğunu düşünüyorum kongre izleyince çok duygulandım çok etkilendim ilk defa katıldım böyle bir kongre inanılmaz etkilendim söyledikleri her şey beni çok mutlu etti Gençler için çok güzel şeyler söylüyorlar. Çok mutlu oldum. İnşallah başa gelir. İnşallah gelir. Kongre gerçekten müthişti yani. Gümbür gümbür gençler çok coşkuluydu. Genel başkanımız zaten Hem genç olması hem gençleri çok iyi anlaması Ve Gerçekten bilgi donanımıyla Muhteşem ya Eşi benzeri yok yani şu an ee, Siyasi Dünyada eşi benzeri şu an yok Bizim için Bir numara <gülüyor> Birikim vizyon sahibi, karizmatik genç, dinamik Dahası en, en önemlisi Ehli ve Atatürk sevdalısı bir başkan Bu Türkiye'de bir ilk Maşallahı var yani Atatürk'ün güneşi doğdu abi. Doğdu bugün Gençliğin beklediği Gençliğin, milletin, devletin aradığı Topluluk bugün burada toplandı Milletin, vatanın bütün madenlerini, topraklarını El aleme peşkeş çekilirken Sadece bizim buradaki Hüseyin Baş başkanlığında Bağımsız Türkiye Partisi seslendiriyor. Bunun çok daha fazla duyulması gerekiyor. Şu anda milletimiz farkında değil. Genç ve dinamik, bize de enerji katan bir genel başkanımız var. Salonda da dinlediğimiz kadarıyla birçok konuya değindi ve çözüm üretecek, çözümü olan bir başkan. Genel başkanımız hem dini yönden hem milli yönden hem ülkemizi birleştirici bir başkan olacağını düşünüyorum. Hem gençlerimize, yeni nesile bizlere hitap ediyor hem de büyüklerimize de hitap ediyor. Umarım hayallerimiz yakında gerçekleşir. Var bir hayalimiz diyoruz. Hüseyin Baş, Başkan'ı bekliyoruz. Herkes tarafından Siz beğeniliyor. Yaşlı, Zeynep genç. Herkes onu onaylıyor. Çok beğenilen bir yapısı var. Her şeyle, güvenilmiş bilgisiyle, güvenilmiş görgüsüyle, yetişmesiyle mükemmel bir genç. Yani çözümü gördüm. Çözümü bir daha gördüm. Yani süper bir enerji, süper bir güç Geleceğin lideri diyoruz Herhalde Türkiye şanslıdır Hüseyin Başkan'la kavuştuğu için Geleceğimize ışık tutan bir lider ee, Bu liderle bu devletin, bu ülkenin Tek kurtuluş Kırtansız. reçetesi olduğuna Kırtansız. inanıyorum. Bu sese Türkiye'nin kulak vermesi Değişiklik. ve e, bir an evvel e, e, ebedi genel başkanımızın deyimiyle Türkiye'nin ayağa kalkması dileğiyle Hüseyin başla birlikte ihtilfara yürüyeceğiz. Ee, öyle bir izdahan var ki yani inanılmaz bir şey. Ülkemizin geleceği için çok ciddi umut veren konuşmalar oldu burada. Ee, gençliğimizin önü açık. İyi ki varsın Hüseyin Baş. Harika bir atmosfer, ee, yeni bir heyecan. Ee, Hüseyin Baş'ı e, Haydar hocamızı aynen görebiliyoruz. Çok benim ne oldu? Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel geçti, çok coşkuluydu. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel de başkanımıza gurur duyuyoruz. Çok başarılı tebrikleyen Başarıların devamını diliyorum inşallah. Yolu bahtı açık olsun. Türkiye'deki en genç genel başkan. Gelecek vadediyor. ediyor. Ondan başka umudumuz yok. Allah ona güç kuvvet versin. Çok güzeldi. Başkanımız çok dinamik, genç. Her şey çok güzel. Umarım... Böyle devam ederiz program çok güzeldi sonuna kadar destekliyoruz genç bir başkan İnşallah Türkiye'nin geleceğin daha iyi şekilleneceğine inanıyorum hani bu kadar azimli coşkulu nasıl desem tam olarak gençliğin içinden bir genel başkan olması onun da dediği gibi yarın burada olmayacak insanların benim yarınımı şekillendirmemesini hani sağlayabilecek bir genel başkanın olması bana yani gurur veriyor. Gerçekten bayram havasında gibiydi. Ee, çok keyifliydi. Çok eğlendik. Yani Çok coşku dolduk olduk ve umut da olduk. Ee, i̇nanıyorum ki ee, Hüseyin Başkan sayesinde ee, Türkiye'nin geleceği çok daha güzel olacak. Çok güzeldi. Ee, gençliğin umudu Hüseyin Başkan. Türkiye Partisi hem biz gençlere hem de bütün Türk milletine e, umut olmuştu. Genç genel başkan gene farkını belli etti zekice bu ülkenin sorunlarına yaklaşımı ve kolayca çözülebilecek elinde milli ekonomi modeli olduğunu bir kere daha deklare etti. Yani bence gelmeli yani. Bence Hüseyin Başkan olmalı. Yani en azından ekonomi açısından, eğitim açısından bizim için daha kolaylık olacak. Çözümüyle evet, gelen tek parti et, ve bu çözümü sunacak edenler, tek kadroyla gelen tek genç, en de. genç, en evet, verimli, en çalışkan, da. en dinamik, Şimdi en dinç inşallah en güzel raporlu günlere raporlu kavuşacağız.